Merhabalar, COVID-19 salgını nedeniyle parmaktan oksijen ölçümü yaygınlaştı. Bu cihazın satışının da oldukça yüksek rakamlara ulaştığını söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz oksijen satırasyonu cihazımızın ismi de puls oksimetre. Hem yüzde olarak oksijeni hem de kalp hızını gösteriyor. Biliyorsunuz akciğerlerdeki oksijenin dokuları ve hücrelere taşınması gerekiyor. Bu işlemi yapan ise... Bizim kanımızda, kırmızı hücrelerimizde bulunan hemoglobin molekülü. Hemoglobin molekülü oksijeni bağlı. Böylelikle ismi de oksihemoglobin oluyor. İdeal olarak vücudumuzdaki tüm hemoglobinin tamamının oksijene bağlanması gerekiyor. Yani yüklü olması gerekiyor. Tamamı eğer doymuş bir şekilde bulunursa buna doygunluk yani satrasyon adını veriyoruz. Oksijen satrasyonu lafı da buradan geliyor. İdeal olarak da tabi ki %100 olması lazım. Akciğerde bu oran %100. Peki tamamıyla yüklü olan bu hemoglobinlerle ideal oran %100 ama normal kabul ettiğimiz değer ise %95 ile %100 arasında. Söylediğim gibi 95 ile %100 arası normal. Eğer 95'in ise dikkatli olmak gerekir. Özellikle 91-94 arasında hastanın takip edilmesi gerekiyor. Eğer 90'ın altına doğru iniyorsa o zaman işler karışıyor demektir. Ama sigara kullananlar, akciğer, kalp hastalığı olanlar, kansızlığı olanlar, sarılığı olanlar da bu düşük olabilir. Eğer bu düşüklük devam ediyorsa bir saat içinde müdahale etmek gerekir. Ama hemen enseyi karartmayın çünkü bilmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Kalın boyalar, siyah oje, krem, parmağa tam oturmaması, çok parlak ışık altında bulunması, vücut ısısının düşük olması ki normal olması gerekiyor ve hareketsiz olması gerekiyor. Eğer çok hareketliyseniz sıkıntı olabilir. Gerekirse sağ sol parmakları da değiştirebiliriz. Peki müdahale nedir? Müdahale oksijen verilmesi gerekiyor. Burundan ya da maske ile. Yapılabilecek ilk şey bu. Evde de tüple oksijen verebilirsiniz. Bir monometresi vardır. Bundan burundan 1 ila 4 litre maske ile ise 4 ila 10 litre dakikada oksijen verebiliriz. Eğer oksijen düşükse genel bir rahatsızlık hali olur, hatta panik olabilir insanlar, bir nefes darlığı ortaya çıkar, çarpıntı olur, bir sersemlik ve uykuya eğilim olur, daha da düşük olursa beyin fonksiyonları bozulur ve hayati tehlike ortaya çıkar. Oksijen olmadan yaşamamız imkansız. Nasıl ölçüyor peki bu cihaz? Kızıl ve kızıl ötüsü ışınlar gönderiyor. İşte o parlak ışık bu ışınlar demek. Ve aşağıda o emiliyor ve oksijenin bağlı hemoglobin oranı ortaya çıkıyor. Şunu söylemek gerekiyor ki satrasyon oranı COVID-19 için tek başına yeterli değil. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.